Merhaba Arkadaşlar size çok güzel bir mod tanıtacağım arkadaşlar Hemen başlayalım e, Modun adı Biliyorsunuzdur belki Başka yerlerden duymuş olabilirsiniz Dekocraft olarak geçiyor benim e, Minecraft'ım 1.8.9 DecoCraft biliyorsunuz e, Hemen giriyorum şu ko Ko yazmış evet, Giriyoruz Arkadaşlar öncelikle bir tane e, çok güzel bir ev yapıp, 2-3 katlı falan ev yapıp da şey yapabiliriz isterseniz. E, isterseniz diğer türlü de yapabiliriz fark etmez. Önce şunları kırıyorum. Ben önceden düzenleme yapmıştım. Şimdi tekrar bunları kıracağım. Ve size tekrardan göstermek istiyorum. E, Şöylece kıralım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. ...şeyler var. Bu modda... ...yani nasıl yapmışlar hiç... ...bir fikrim yok. Yani o kadar güzel yapmışlar ki... ...arkadaşlar yani şuna bakar mısınız? Tuvalet falan her şeyi düzenlemiştim en son arkadaşlar. Şurayı da kıralım. Tamam çok güzel. Tertemiz dümdüz bir ev. Karşıdaki... ...kı falan da kıralım. Arkadaşlar... Aslında bu e, küçük bir tanıtım gibi oldu. Şu an gösterdiğim bu kırmalar falan. Şu an gösterdiğim küçük bir tanıtım gibi oldu biliyorsunuz. Evet. Kapı da onların içinden biri. Şöyle yapalım hatta. Aynen şöyle yapalım. Evet. Şimdi deko kraftımızı size göstereceğim. Şu kapıyı da açık bırakalım. Hatta kıralım. Şöyle burası tuvaletimiz olacak. Burası böyle oturma odası. Salon falan filan. Hepsi karışık arkadaşlar. Şöyle hemen Deko Craft'ımıza geçiyoruz. E, props mod diye geçiyor galiba. Burada ile ilgili şeyler. Burada da aynen resmle ilgili şeyler var. Piyano falan filan var arkadaşlar. Burada tuvaletle ilgili. Önce tuvaletten başlayalım isterseniz. Aynen öyle yapalım. Havlu şeyimiz şu olsun. Sen gel. Şu güzel. Sen... Şöyle, şöyle, şöyle. En ince ayrıntısına kadar her şey var arkadaşlar. Şu an elim dolduğu için e, şey yapamayacağım. Öncelikle şuraya koyalım diye düşünüyorum. Sonra şunu şöyle koyalım. Açılıyor mu acaba? Oo arkadaşlar çok süper. Açılıyor bir de. Çok güzel arkadaşlar. Siz de e, görseniz, seveceksiniz kesinlikle. Az önce koyduğum gibi şunu da şöyle yana koyayım diyorum. Ha, aynen şöyle. Yok şöyle koyalım. Aynen. Böyle güzel. Bu açılıyor mu? Peki. Oo Arkadaşlar buna yatılabiliyor. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bunu acayip bir beğenme gelmesini istiyorum. Yani çok gerçekçi bir şey olduğu için yani bekliyorum gerçekten. Tuvalet paper. Bu tuvalet kağıdı falan. Önce aslında lavabomuz farklı bir şeymiş. Şu olmuş lavabo. Pardon arkadaşlar. Ee, tuvalet. Havluluğumuz kalsın lazım olabilir. Seni koyduk. Tamam. Udinal neymiş? Şunu alalım. Sen, sen lazım mısın? Sen şunu yerine geç. Şu da gelsin. Bunu çok merak ettim. Şu neymiş? Abi bu çok büyük bir şey. Bu ne acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Ondan dolayı şuraya koymak istiyorum. Abi bildiğiniz havuz yani bildiğiniz havuz Sıcak havuz gibi bir şey arkadaşlar Çok güzel Abi süper bir şey Hiç böyle bir şey arkadaşlar Buradaymış Ama bu Olmuyor Şuraya koyamıyoruz da sıkıntılı Yok ya diğerim daha iyiydi Aynen diğeri daha iyiydi bu Şey olmadığı için bu daha kötü. Diyoruz. Ve şöyle koyalım. Evet sonra tuvaletimizi şuraya koyuyoruz. Ee, tuvalet paper dediğini de. Şuraya koyalım. Aynen böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, sen nereye? Şuraya girsen. Yok be seni katmayacağım. Gerek yok. Şöyle yapalım. Ee, sonra başka ne yapabiliriz? Buradan... Şey yok mu ya neydanladı banyo yapmak için yerler oluyor ya. Seni nereye koysak iyi olur. Şöyle koysak yok çok yüksek oldu ya. Seni koymayacağım tamam güzel böyle. Tamam iyi böyle tamam. Tuvaletimiz hazır olduğuna göre arkadaşlar. Şöyle şunu da koyalım. Önce elimizi boşaltalım şöyle. Arkadaşlar bu videonun gerçekten çok beğenilmesini istiyorum yani. Ben bu modu çok aradım, bulamadım bazen yani öyle aradım bulamamışlıklarım oldu falan öyle. Şundan alayım bir tane şundan alayım yatak şu olsun. Ee, şimdi yatak odamızı yapacağız önce arkadaşlar. Ş şu erkek içmiş. Sen gelebilirsin. Sen alarm. Ne sefer? Bed. Sideboard. Şunları hep deneyeceğim arkadaşlar. Çok merak ettiğim şeyler çünkü bunlar. Ben de sizinle birlikte deniyorum. Hiç denemedim. Bu neymiş? Bu ne? Oo, abi gerçekçiliğe bakar mısınız ya? Yok böyle bir şey ya. Oooo yer yatağı falan da var. Çok iyi ya. Abi bu modu yapanın ellerine sağlık gerçekten. O kadar güzel yapmış ki. Yani ne diyeyim. Süper bir şey yani süper. Süper ötesi. Mükemmel. Şöyle. Şuraya koymaya gerek var mı? Yok. Şöyle yapalım. Yok ya şöyle yapalım. Bu modu. şunu koyacağız sonra şunu koyamıyoruz. çok üst oluyor o zaman şöyle yapacağız böyle bunun altına ne girebilir şu giremiyor bunun altına giren bir şey yok mu kardeşim bana bunun altına girecek bir şey var tamam gerek yok o zaman bunu katmayalım tamam mı gerek yok. o zaman Oo, gerçekten of erkek şey işte bu süper bir şey Sonra senin üstüne saat koyacağım. Bu neymiş? Saat bu? Acaba sen mi... Bu mu oluyor? Ha yok. Şurada dursun mu? Aynen ya. Şurada olsun. Aynen. Şöyle güzel olur diye düşündüm. Siz de e, arkadaşlar yorumlarda belirtin güzel mi oldu kötü mü oldu. Çünkü e, ilk defa böyle bir mod yaptım. Çok beğenilmesini istiyorum gerçekten. Uğraşılmış bir şey. Ayna aslında. Ayna ya. Ayna dağı. Bu ne? Bu ne ya? Ha, tarak falan. Oo tamam. Ben bu şey... Şeyden... Arkadaşlar böyle yaptığınız zaman koyulmuyor görüyorsunuz. Ee, ondan dolayı şöyle çöküp de koyacaksın. Tövbe. Elim değdi pardon. Hemen düzeltelim onu. Orayı sonra ee, şunu katıyorduk. Sonrasında da arkadaşlar bunu çökerek katmanız gerekiyor. Yoksa olmuyor biliyorsunuzdur belki. Şöyle çapraz koysam daha güzel duracak. Sanki evet. Ee, şöyle yapalım. Aynen böyle güzel oldu. Şöyle bu. Bunu da nereye koyabiliriz? Böyle. Yok ya bu ayna yeter bize. Sonra arkadaşlar oturma odasını düzenleyeceğim şimdi. Yanıma abim geldi şimdi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Koray'ın abisiyim. Abim de, a, a, Önce mutfağı mı yapsak? Aynen ya mutfağı yapalım. Şöyle. Bunlar ne? Bunlar toaster. Arkadaşlar çok güzel bir mod. Belki görmüşsünüzdür. Şu ne ya? Buna gerek yok. Boş ver. Şöyle. Ocak yok galiba. Şşş. Ben de bulamadım arkadaşlar hocam. Şöyle mi yapsak? Sonra üstlere şunlar aynen şunlar falan işte. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şeyimizi koyuyoruz. Çeşmemizi. Sonra bunu koyuyoruz. Akıyor mu? Akıyor arkadaşlar. Çok güzel. Akıyor. Süper. Yok bu değil. Şu oluyor galiba. Aynen öyle. Bunların içine bir şey. o içine şeyler de koyulabiliyor. Çok süper. Bunu demiyorum. Nedense bilmiyorum. Tezgah şunu koyalım. Çökerek koyuyoruz biliyorsunuz. Ee, sonra e, şunun üstüne dam bazımızı koyalım. Sen şöyle şöyle. Arkadaş, aa su açık kaldı. Kapat. Tamam çok güzel. Ee, sonra başka ne kaldı? Senden Aynen. koymadık galiba. Aynen öyle. Şöyle başka... Şuraya da koyalım. Aynen öyle. Olmaz mı koysan? Yok ya gerek yok. Şöyle güzel iyi. Ee, bu neymiş? Şunu alalım. Şunu alalım. Sen gel. Sen gel. Sen şöyle, o arkadaşlar çok gerçekçi değil mi ya? Bir düşünün ya, şöyle bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok gerçekçi yani, her eşya var yani. Evde olması gereken her şey var. Bir evde olması gereken her şey. Çok güzel ya, arkadaşlar. Cık. Ne diyeyim? Ne diyeceğimi şaşırdım yani, resmen. O kadar süper ki. Ne? Hem mikrodalga. haloluyor mikrodalga Mikrodalga'ya gerek yok boş verin ya şey yapalım o mikrodalga yerine bir tane beyaz mikrodalga var ha şu daha güzel ben şunu sevdim. belki bu olur bu oluyor galiba evet ne ne yazık ki ama çok dar oldu ya boş verin mikrodalga falan gerek yok sonracıma falan öyle güzel ee, alalım şundan bir tane şöyle yapalım şöyle yapalım, şöyle yapalım. uzatalım baya tezgah gerçekten güzel olsun istiyorum bu neymiş bu ne Aa, ocak varmış arkadaşlar ocak varmış bunun üstüne oluyor mu tamam ya işte bu ocak varmış gerçekten ben de diyorum bu ne çok merak etmiştim. Ocak var mı diye varmış ya. Çok güzel ya. Abi bu modu yapanım var ya. Ellerine sağlık. Gerçekten yani ne diyeyim. Adamlar o kadar uğraşmıştır ki bunu yapmak için. Şuna bakar mısınız ya. Şöyle yapalım. Sen de şöyle geç. Pardon yanlış oldu. Koyuluyor mu ya? Bir dakika. Hayır. Evet. Hayır, olmuyor. Buralarda mı? Evet şuraya oluyor. Şöyle koyalım mı? Daha mı güzel olur? Oo, tamam süper. Doğranmış şekilde Abi ya süper bir şey bu. Arkadaşlar ne diyeceğim gerçekten şaşırdım. Süper bir şey. Şimdi neye geçelim? Tumodos tarzı şeylere geçelim. Aynen. Şu sehpamız. Oturma şu gelsin. Saat olarak. Tek koltuk değil de ikili koltuk falan yapacağım. Yeşil olsun koltuğumuz. Açık yeşil olsun? Aynen. Açık şu olsun. Ee, bir tane. Yok şu değil de. Şunu alıyoruz. Ah sade bıraktık. Hemen şuradan saati de alıyoruz arkadaşlar. Ee, sonrasında geçiyoruz. Başka ne var? Ne ne ne ne? Buradan alınacak bir şey Bu ne? Bu ne acaba? Çok merak ettim. Birazdan bakarız. Şimdi bunu devam edelim. Aşağı doğru gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Daha neler neler vardır şimdi burada. Aslında şunlardan da koyabiliriz. Direkt böyle yeşil. Şunu da bir alayım bakalım. Bakarız şuna da. Oo, abi abi. Farklı sefalar da varmış aslında. Var ya. Şöyle koyalım. Böyle güzel mi? Evet. Süper bir şey. Bir dakika, bölüm daha güzel, diğer turum daha güzel, şunlarla mı daha güzel? Ona bakayım. Yok, Böyle daha güzel. O bu ne? O televizyon. Aa, önce televizyonu şuraya katlayalım. Çok süper bir şey ya. İnanılmaz. Ama şöyle olsa daha güzel olacak gibi geliyor. Çok güzel. Aynen. Sonra koltuğumuzu şöyle alalım. Oturuyor mu acaba? Oo tamam. Bu iş tamam ya. Arkadaşlar çok süper ya. Sonra saatimizi şöyle şuraya alalım. Tamam çok güzel. Sehpa olarak şunu katayım. Bu ne ya? Ya bu çok saçma. Tamam sen gel. Şöyle. Böyle güzel. Aynen öyle. Arkadaşlar çok süper oldu. Ee, bu evi daha da büyütmek lazım aslında arkadaşlar. Aynen ya daha da büyütebilirim. Bu çok güzel bir ev arkadaşlar. İlerilerde arkadaşlar şehir videoları ge gelebilir. Yani şehir yapacağım. Şehir saat videosu. Koyuyorum nasıl mı arkadaşlar? Yok saat burada. Saat koydum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın diyorum kendinize iyi.